Arkadaşlar size mükemmel bir kanal tanıtmak istiyorum. Ee, bu kanala benim hatırım için abone olup bildirimleri açıp mesela son videosunu da e, ne? I hacker'dan geldik. Mesela, iyi aşk, John, gel, müzik. Böyle yazmayı unutmayın. Ee, kanal baya güzel videolarına göz atın bence. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video yapıyorum Bugünkü videomuzda size nasıl TNT jump yapılır onu göstereceğim Başlıyoruz Bam Vurut Yana rushlamadan önce 4 tane altınımızın olması lazım Bye tekstür peksiz oynuyorum bu arada neden tekstür peksiz oynuyorum diye sorarsanız e, bilmiyorum canım öyle istedi Üç, bir tane daha gelse TNT jump yapabilirim hadi hadi hadi tamam Gri yok mu diyeceğim. Tamam. Gri üzerinde deniz ee, şeyimizi. Tamam. Bak. Şimdi. Oh. Ya. Ee, ben yanlış e, dakikada zıpladım. Bak benim e, atladığım dakikadan e, birkaç saniye sonra atlamanız gerek. Ne oldu lan? Bu mı bitti? Dur. Şimdi Volga bitmiş. Az önceki şeyi gördünüz mü? Neyse abi, bu canına susamış Arkadaşlar bir v 1e bayadır bayağıdır hani bayağıdır bed var yani genellikle e, bırakıyorum yani mesela bir iki ay oynuyorum bırakıyorum ve ben bu e, TNT jumpı dörtlüde göstermeye karar verdim hemen böyle giderse kalabiliriz. like atıp abone olmayı unutmayın <gülüyor> video montajına başladım bu aralar arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar ben tatlım <gülüyor> arkadaşım geldi. adena ahmet sus hassasiyeti ayarlamam lazım yoksa çıldıracağım 30 mi? 39 olsun tamam şimdi şöyle <gülüyor> ne ara 8 oldu 4'te 8'dir evet, bence hadi gidelim yan baselere aynen bu 1x'in biz e, yan baselere gidelim tentijant videosunu çekiyor Evet can can. Gene baştan çek. Sonra da çünkü Hii! geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Olsun, sıçtıklarım. Olsun, kara bittim. Lanlarım. Eline nereye vuruyorsun? Öldünüz neredeyse. O kaç kişi gittiniz siz orada? Adam kaç kişi? Ama adamlar nasıl geliyordu? sanki gap bridge yapıyorlardı değil mi? He. Ya da makrolardı ya da hilelerdi hani böyle yürürken böyle otomatikman blok Şehe size ne gösterecektim? Bunu gösterecektim öyle. Ver bir kere deneyeyim de mi? Hayır hayır hayır. Alır ne olmaz. Sen şu an hangi texture pack'tesin? Hiç bir texture pack'te de değilim. Ha. Ve e, karşıya gitmeyeceğim. Bence ortadan git Ortaya mı gideyim? tamam yani. buradan bence yol yap sonra TNT jump yap nereye Mavilerin çektiği yolu mavilerinin çektiği yolu TNT jump şimdi böyle yüksel şimdi mavi gelirken tentisyon Uçtuğunda uçtuğumda biz uçtuğumuzda adama rush atıcaz arkadan tamam mı neyse gitti adam boşver bakın karşıya atlayacağım şimdi böyle önce koyuyoruz biliyorlar şöyle tam 0-4 de atlıyoruz böyle yukarıya bakın daha fazla atlarsınız daha fazla atlarsınız heh şimdi Uçuk kafasına niye vurmadın vursaydın düşüp ölürdü hadi koş ben geriye gitsem zaten o gelir kendisi buraya koş ha bak ama var koruması falan 13 hani seti ben koruması vardır Aaa öldürebilirdim Evet arkadaşlar ben devam ediyorum Biraz var. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum Duydunuz bilmiyorum Evet ve ee, 589 ms alıyoruz Mükemmel 75 oldu Evet Benim yan bezim yok normalde yan bezim tıpkı azı. Arkadaşlar son attığım video 10 görüntülenme oldu yani bu beni çok üzdü benim her videomun iki günde en az yüz izlenmesi Oha, var. Oha kadar da değil ben ben senden önce açtım kanalımı senden sonra seninki daha seninki daha sonra açıldı seninki daha çabuk gelişti. Çünkü e, ben YouTube eğitimlerimi e, şey arkadaşlar eğitim bana adım. da abone olun. Adnanızı evet. Ablanızı seviyorsanız. Tam videonun bir yer bir yerine kesit olarak senin videonu koyarım ya video dediğim kanalına. Nasıl olacak? Onun montaj programı indirdim. Şimdi evet arkadaşlar buradan ben transition yapıyorum. 04'te direkt atlıyoruz yukarı bak 04'te de. dedi ama basamadım ki koşamadım da aynen bak adam bile ping'e bak diyor ya adam ping'den bakmış yani bu su kovası da alalım aa videonun bitmesine az kaldı neyse bir tane TNT jump yaptı bitsin tam 04'te dörtte atla tamam mı tamam Şimdi biraz geriye git Ne oldu? Hepsi dans hareketleri yüzünden Arkadaşlar Neyse arkadaşlar öğrendiniz artık 0-4'te Bir tane daha tente Hadi bu sefer yapabilirim Keşke biraz büyük mu alsalım Yukarıya bak Biraz ve sıfırda Salam Evet arkadaşlar ben bir tane tente alıp geliyorum Evet arkadaşlar devam ki. Arkadaşlar. Ke. Ke. Hadi devam. Arkadaşım ıı, 0-3'te atladığı için olmuyor. 0 te daha iyi oluyor. Biraz çekelim. Hatta ben, kısaydı o yüzden. Ben de mi? mi? Ama Yok. videonun saniyesi bitti ya. Neyse arkadaşlar bay bay. Bu kadardı. Arkadaşlar. Atmıyorum. Hayır zıplamay.